Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız abimle. Bakalım kim gülecek kim gülmeyecek. Cezalarımız var gülen kişiye de. Evet. Bakalım. Şimdiden başarılar diliyorum. Başlıyorum şimdi. Aç bakayım videoyu. Kayıt başta. Evet. <Sessizlik> <Sigara yazan gelmiş. gülüyor> Aynen, 15 lira olmuş. Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Aynen. Yerde bir bar 15 lira. Bebo güldü. Bebo güldü. Döbe... Döbe güldü. Döbe, döbe güldü. Döbe bu döbe döbe döbe ne olacak? Bebo denmez. Ama neden ya ıı, yapıyorsun? Güldü. Güldü. Bu güldü. Hemen güldü. Hemen. Ayağınızı gördüğünüz gibi Ayağınızı anlamı... <gülüyor> Bak seni yüzünden acık ben yiyeceğim Seni <gülüyor> haka inşallah Buyur. Bu kadını da ben her zaman gördüğünde gülüyor oraya Şunu alacağım Aynen yani söndürücü tüpü var Getir bana Aynen bir Biraz şey tıp kırdı Yan arasına getireceğim Ayağınızı Hayran var yanımızda. Hmm, şimdi içini boşan da değil Benim ağzım nasıl alın? Acı mı? Gözünü er sürme elini. Bunu sür. Getireyim madem... Acı mı? Getirme getirme. Acı, <gülüyor> Çok mu acıyor? Açlıyorum. Sokut hayvanlar hakkında ne düşük bir şey Gece çıkanları, bilenleri harcık, gece terşet, onlar sana kaç kata verin, kapıları da herkes Evet. Doğru. Aynen öyle. Ne ne yapalım. Ne yapıyorsun? A, gitti. la la la bu sen la, la, la. Bu Aa aynı sen. yapıyorsun <gülüş> Ne <oradan bana. gülüş> <gülüyor> Ne? Ne? Töpük. Ben bu renkliyordum. Getir bana ver. Mı? Bana versin. Ama elime dökemem. Tabakta mı verseydim? Tabakta yapıştırayım. Getir tabağı. Tabakla yapıştıcam. Evet. Ver. Tabağa evet. da ver bana. Bu nereyi mi yapıştım? Elimi püsletemem valla. Az. Az. O ne oğlum? Tabak suratına vurma ama ha. Ne olmuş? Vardık tabak suratına mı gelir? Üf, çok döktü. Şu yandan mı? ...yamayalım dedim. Bizi sikerler dedim. Dinletemedim. Öyle demedim. Altan bir şey söyle. Allah senin belanı versin Gürkan. Altan bela okuma bak işlerimiz ters gidiyor. Heee! Boş boğazı cehennem atmışlar. Udunum yaz demiş. Abi vurma. Abi ben yüzümle para kazanıyorum. İyi ya. Bundan sonra orospuluk yapar. Bedeninle kazanırsın. <gülüyor> yüzümle para kazanıyorum. Yüzün neymiş? Yavaş vur ama bak burnunu kırarsın. <gülüyor> burnunu kırarsak estetik yaptınız. Beleş gelir. <gülüyor> Devlet kırarsın. Yavaş vur. Tamam değil. Sen bırak. Hayır dönmeyecek o. Yavaş vur. Bir yapışıracağım. Duvara yapışacağım şimdi. Oğlum burnuma girdi lan. Allahsı. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Hızlı maç oynayalım. Havlu filan getireyim mi? Yok yok. Tam bırak o halde eder kendini. Uçuyor vallahi senin. İzleyemez ki çocuk. İzle, izle bırak tamam. Tamam. Bu ile mi de sür? Getirelim. İzleyemez. Aşağı veriyorum. Amına koyacağım. Boya elime sür. Tamam, sürmesin sen git yerine. Bu kansın elinde. Aç, başlatın at. Çörel herhalde. Tamam, açtı gözünü şimdi. Vallahi senin. Ağzın de?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 Kafana namus gidiyordu. Bu içki mi? Ne oldu lan o? Malyaşları söyledi. Burası açık, bugün göster <gülüyor> barikaydı. Kardeşim çay dışarı veriyorlar. Al git diyorlar. Yani şimdi biraz sivim vardı, bir cenazamız vardı. 3-5 kişi birleşmiş burada. Her anlaşılmaz. Tamam güzel? Şeride birkaç kişi var. Evet. Şşşşt. Nasılsın? Değişim şey bu ne da. Ya? Ya. Bu da sen. Bu Acıyor mu? Acıyor valla. Ağzınızı kapatın. Ben görüyorum bu kim görüyorum. Acıyor mu? Kovucum. Ben söyledim, en güzel şeyi bölümü. Düşünmüş şu şey tanıtlarını ne söyleyeceğini düşünmüş. 13 etrafa sordu. <gülüyor> Ellerini başının üstüne koy ve dişçü. Biz sadece Allah'ın önünde dişçüyüz. Ne şimdi? Bir, yedi beş tane yerim lan. İki tane getireyim yer mi? Tabii ki getir. Getir, getir, getir. Acı tostu, Bu da mı ta? Acı yerim? Ben, de. ben. Acım, meryem, Ay, acım, bir de yerim, yerim, yerim. yerim. Ha sana. <gülüyor> Ha böyle gözler de yanar ağlayarak gider. Aa böyle ağlar işte. Geliyorlar. Geliyorlar. Güldü. Güldü. Güldü. Güldü, güldü. <gülü> Sabaça beni bekliyorum derisinin dizden. Tişörtteki o şeyi gördün mü? Bir dakika bakayım. Benim. Umut aynı senin tipinde oldu. aynı senin kaza gelen kişi. Ben şunu çekeceğim. Yine acı bibergah. Oo, geç orada. Sen aynı kaderi paylaşacağım. İstiyorsan aynen aynen seninle aynı kaderi paylaşacağım ama senin gibi olmayacağım. deyip de olmaz. Ben hangisini evet. ben... Ben alırım? Bırak. Bir tane de benim böyle. 2 tane yiyeceğim. Sen yine <gülüyor> sonra senin... sen ambalaj alırım sana. Hayır, istemez. Sen mansın. Para Çok açım. Hayır. Hadiceğiz bakalım. <gülüyor> Getirir misin istiyorsan? Hayır. Kalbekliyorsun mu? Şu an değil. And got uh... that Ne oldu? ilacı yedim. Chavez. Dayı nasıl kaçtı? Gündüz. <gülüyor> Gündüz. Ay. Dayı. Ama dayı nasıl kaçtı Gündüz? kaçtı Çaydan da diyese sabah haber yalnız. Sabah haber diye vuruyor öyle kadın. Hay yani bu acı biberde kana tutuklanmadı. Her fırsatta acı biber bana da gelir. Çekmesin. Hayı acı var ya savaşa gitti o ekmeği yatamaz. O korkmaydı diline kadar. <gülüyor> Şuraya. Acıları yiye. Acı dara giriyorum. Korkmuyorum. Cennetten çiçek topluyorum. Hayır. Yine aynı. Hayırlısıyla başladım. Neyse. Gayri korktu raja. de bakıyor. He? Hay nereye gitti o? Allah'ını Ne oldu? Ne oldu? Emel defteri kapandı. <gülüyor> Anlayar defteri. Güldüm. <gülüyor> Güldüm. Getiriyorum. Ama şu. Ama deprem. <gülüyor> Adam ateşi fırladı rezo. Ateşi. Ne ya? Ateşi verdi. Köpek. Hay Allah şükürler olsun. Köpek geldi. Akşam çok güzel dart dart yaparım artık. Tamam. Onu çıkmana <gülüyor> yetecek kadar Sen de. Tam onu cevap neceyle vurur onu. Ha. Sen de yavaş. Hmm. Benim burnum büyüktür. Sen de tamam. Bu senin gibi küçük verir. değil. Se, yandan mı hızlıyor? Ondan mı Daha güzeldir. olur. Tamam ben yavaş vurdum. Böyle laf yapıştırmadım. Getirdim de topunları da. Bir kadın fazla vurmadım sende. Sana o. Nasıl oldu? Ya, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok <yoktur>. ki. <gülüyor> de... Ne var bu kadın? Fazla kadar? vurmadım sana. Daha daha daha, daha, daha, daha. Abi malumsin. Ne Hayır, de sana soruyorum. İyi Ay bu kendim sağlam bir yanıyor. Bari hani Gerçekten. Ay Boa, oh. <laughs> boa,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 Gepard. İki tane uzun çakıran adam mı? <gülüyor> adam bu da Bu mı? Bu Bu da Bir şey içine şey Adam takt <gülüyor> Adam... <gülüyor> Güldü. Adam, adam taktetti. Adam... <gülüyor> oradan var ya atletecekti ha. Anam o da oradan Yedi altı sürücüsü açtın. Ambaletlerimi kapatacağım şimdi. Şu an benim ciğerim yanıyor. Boğazlarım yanıyor. Ben açayım. Bacağımı mı evet. açayım? Teşekkür ederim. Ben çekebilirim. Hayır. Ayy. Bu Allah'tan almışsınız yani. He. Lan zere var hiç. mı? Göbeğine yapmak mı? Göbeğin yaparsın. Göbeğin yaparsın. Göbeğin yaparsın. Yok. Yok Burada da yok hiç olmaz ki. Tam düzgün aç bacağını. Hıh. dur. Umut. Ana, ne? ne? Ne ne? Ya tam videonun ortasına. Ne? Ne? Şuraya bir kapı yok. Tamam acımaz. Hadi geliştik oluyoruz. var ya. Ağabeyle bana bana. Ağabeyle Ne oldu? Sıkma kendini. Ulan dur acıyor. Ben senin tekmeni tokat ayağını kırardım. Ben tuttum Bırak kenara koy onu. Allah Allah. Main kırılarım küçük sapkan. Sıkıntı yok. Öyle Ay. Kağıtlar. Gitti vallahi. İyi çıtır lan, temizler. Da yine yine geç çıkacak onlar. Ay ciğerim yanıyor şu anda. Daha tam Bunu da. Tam onu geçir götür onu. Onu da götür. Allah. Hadi izlerim ya. Bak çocuk Ne olacak acaba? Ne olacak? Asaretin yeter asaretin. Budur Bey beyefendi şoförlerinden birisin. Sen, sen yap olaya yani, başladım. Yap yap bunu sen yap, söyle Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.